arkadaşlar. Güzel bir soruyla yine Yılmaz'la birlikte sizinleyiz dostlarım. Bakalım ne diyormuş bir soru. Bir birlikte okuyalım. Diyor ki analitik düzlemdeki bir M noktasının ordinatı diyor. Oba! Ordinat neydi lan Yılmaz? Ee, y miydi hocam? Y, yani şu M noktasının Y'si diyor. Neresi oluyor peki? Y'si? 4x artı 1. Çok güzel. Şurasından bahsediyor. Ordinatı dediği yer burası. Devamında da diyor ki n noktasının apsisinin bunun apsisi hangisi Yılmazcım? 4 eksi x çok güzel şurası bunun apsisinin 2 katı diyor hemen bunu ben bir daha göstereyim şu aşağıda denklemi yazayım 4 x artı 1 bunun ordinatı şunun apsisinin yani 4 eksi x'in 2 katına eşit olmuş diyor arkadaşlar şimdi bu 2 ile çarpacağız bunu mu bunu mu? hangisini çarpalım Yılmaz? eksi olan hocam. Şunu çarpacağız. Çünkü absisinin arkadaşlar şu nin eki hangisinin yanındaysa onu iki ile çarpacaksınız. Yani bunun apsisi dediği için bunu iki ile çarpacağım. İşte bunun iki katına eşitmiş. Halit gerisi matematiksel denklem çözme. Yılmaz'ın da kafadan çok rahat yapabileceği bir sorudur diye düşünüyorum. Hemen iki içeriye dağıtıyoruz değil mi Yılmaz? Evet hocam. Sekiz eksi? x. Harikası. Peki şu eksi iki x'i bu tarafa alalım Yılmaz. Ne olur? Dört iki x. İki x diye geçer. Dört x de burada var. Altı x mi oldu bunlar? Ha, evet altı x oldu. Peki biri bu tarafa alalım. Ee, eksi olur şey. 8-1'den 7. 7 oldu. O zaman x eşittir. 6'ya bölersek her iki tarafı 7 bölü 6 mı geldi Yılmaz'ın? Evet hocam. Lan biz harikayız ya. Muhteşem <gülüyor> soru çözüyoruz. Farkında mısın? Bize de x soruyor. 7 bölü 6'dır. Sorumuzun cevabı dedik. Paket dedik. Geçtik. Hadi görüşürüz gençler.